Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Briefing Odası'nın bu haftaki konusu Kuzey Kore krizi. Bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Kuzey Kore krizi şu anda hangi aşamada? Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un ABD'ye yönelik nükleer tehdidi ne kadar gerçekçi? Kuzey Kore nükleer krizi Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Pasifik dengelerini nasıl etkiler? Kuzey Kore krizi hakkında merak edilen tüm detaylar Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda.